seçeneklerin, yaşam, yaşam amaçlarımızın amaçları. doğru mu? Nereden gidiyoruz? Neye, Neye göre, göre benim? Sorgulamamıza müsaade var mı? Arkadaşlarla biraz düşünelim diyorum. Birkaç dakika Ne diyorduk? Gelin bir HTG yapalım. Hayatını testten geçir. Nasıl yapacağız? Gelin bir bakalım. Mesela şu an için gündemimiz koronavirüs, covid 19. Çözmek için ne yaparız? Önce problemi net teşhis ederiz, problemi buluruz. Sonra seçeneklere geçeriz, merhem ararız. Biri çıkıp merhemi buldum dese onu alıp hemen içmeyiz. Önce alır, seçeneği test ederiz. Bakalım problemimizi çözüyor mu? Çözmüyor mu? Deneriz. Deneyelim. Bu bize verilen şeye bakıyoruz ki deneklerde hiçbir işe yaramıyor. Hatta birçok denekteki virüs oranını 2'ye 3'e katlıyor. Acısını, sancısını arttırıyor. Ne deriz? İlaç mı, zehir mi? Ama bir dakika, bu ilaç diye bize verilen şeyin bir iki özelliği daha var. Bir, çok lezzetli, güzel aromalarla tatlandırılmış bir şekerleme, zehirli bir şekerleme. İki, çok iyi pazar. Bu yüzden herkes tarafından kullanılıyor. Bu bir şey değiştirir mi? Merhem olur mu yani? Artık olsa olsa herkesin etkisi altına alan zehirli bir şekerle mi olur? Bu kadar. İsterseniz gelin bu yöntemi bir de kendi hayatımızda deneyelim. Nasıl yapıyorduk? Önce problemi bul, sonra seçenekleri test et. Bu arada Burası çok önemli. İnanan, inanmayan, herkesi ilgilendiren bir konuyu konuşuyoruz. İslami değil, insani bir soru soruyoruz. En büyük problemimiz ne? Bütün insanlığın ortak problemi. Aslında çok net değil mi? Çünkü önümüzde duruyor. İki kere iki katiyetinde kesin. Sevdiğimiz herkesten, annemizden, çocuğumuzdan, herkesten ve yıllardır çalışıp, çabalayarak kazandığımız her şeyden, malımızdan, ünvanımızdan, birikimimizden, her şeyden ayrılacağımız gerçeği. Bundan daha büyük bir problemimiz var mı? Ama bırakın bununla yüzleşmeyi, çağrı aramayı, ölümü hatırlamanız dahi istenilmez. Neden peki? HTG'yi hatırlayın. Problemi okumadan, iyi okumadan doğru seçeneği nasıl bulabiliriz? Yani artık problemi okuyamazsanız size dayatılan hayatı yaşamaya mecbur kalırsınız. Şey... Yıllardır test edip bakıyoruz, önümüze konan seçenekler hiçbir işe yaramıyorsa hatta işaretlediğimiz tüm seçenekler bizi bir süre sonra tatmin etmiyorsa doyumsuz mutsuz bir nesil ortaya çıkarıp sıkıntılarımızı ikiye üçe katlıyorsa merhem olduğundan nasıl bahsedebiliriz? Olsa olsa zehirli bir şekerleme olur artık. Herkes etkisi altına alan zehirli bir şekerleme. Bu noktada lütfen sorgulayın, sorun. Bu kadar insan bu seçeneklerin peşinde niye ömür tüketiyoruz? Bunca kalabalığın içinde herhalde bir kişi vardır değil mi? Doğruluğunu ispat edecek. Eğer yoksa bu bütün insanlığa yapılmış en zevkli soykırma olur. Neden çaresiz ölmesini izliyorsun? Belki uçabilir. Nereden biliyorsun? Yani bir insan alıyorsun, önüne derdine derman olmayacak seçenekler koyuyorsun. Yıllarca bu seçeneklere inanması için her şeyi yapıyorsun. İşlerine lezzet, zevk falan katıyorsun. Ve artık seçenekleri hatta sorunun kendisini dahi sorgulayamayacak bir hale sokuyorsun. Bedensel olmasa da zihinsel bir hapse tıkıyorsun. İyi de bu gidiş nereye? Şişt, sorgulama, düşünme böyle şeyler. Bak, bunlardan tat. Çok lezzetli. İyi de bunlar beni tatmin etmiyor ki. Sevdiklerimle ayrılıma çözüm olmuyor. Hiçbir problemini çözmüyor. Sadece uyalıyor. Konuşma, bu kadar insandan daha mı iyi biliyorsun? Herkesin yapması problemi değiştirmedi ki. Asıl soru şu, siz bu kadar insana ne yapıyorsunuz? İdam sehpasındaki bir adama gül atmanın ne faydası var? Yazık değil mi bu kadar insan? Bunca ömür. Of çok konuştu. Dıştayın şunu git. İstediğiniz kadar dayatın. Kartal, Yine de kartaldır. Geçici oyuncaklarınızı önüne serseniz bile içindeki uçma arzusunu, sonsuzluk arzusunu elinden alamazsınız. Özgür bir yaşam diye bas bas bağırın. Bırakın insanlar seçenekleri sorgulayabilsin ve kararlarını özgürce verebilsin.